Hepinize yeni bir videodan selamlar diliyorum. bravo Brawlhalla'nın yeni bir bölümündeyiz. Bugün yanımda Derin var. Hoş geldin Derin. Maşallah olduk. Hadi bakalım. Petroverse Vol göreceğiz. Bu arada yeni bir e, fan aldığım için kameranın açısı falan değişti. E, bence daha iyi oldu böyle yani eskisine göre. Sizde de fazla değişmemiş gibi görünüyor ama bayağı değişti aslında. Neyse. Derin oyuna yeni başladı arkadaşlar burada. Evet, yani ezilirsem yapacak bir şey. Ama öğrendi biraz, bir hafta oynuyor yani. Evet. Derman <gülüyor> gibi çıktı. Gitsin. <gülüyor> <gülüyor> 3 <gülüyor> <Üç> el atarız. <gülüyor> Bu arada videoyu beğenirseniz like atıp yorum yapmayı unutmayınız. Yakında ulaştığı boyunun bir, bir tane psikopata var onunla da böyle hesaplı düşünüyorum ve büyük ihtimalle ama deneyeceğiz. Birinci maçı. Ben kazandım. Bakalım ikinci maçta ne olacak? Ryan seçtim ben. Sen de main'ini seç de yen. Yani. oyun bugünlerde bir kütlememe durumu. Böyle bir beni sinir etme durumu. Ah yapamadım. Bu böyle videoların devamı için dediğim gibi bir like atarsanız çok memnun olur Çünkü emeğimin karşısına alayım birazcık yani. Ne böyle şeyler? Nerede? <gülüyor> ha <gülüyor> hadi son maçta böyle olsun ya bu ne böyle yeter bütün video bu ortada geçti Bence sen kazanacaksın. Tabii ki de dediğin gibi sen kazanacaksın Evet çao Fanın sesi birazcık geliyorsa kusura bakmayın ama N11'den elma verdim, armut geldi. Ee, o konuda da birazcık konuşayım. Şimdi ben başka bir fan markası sipariş verdim. Bana başka bir fan markası geldi yani ben anlamıyorum. Ben hardworn sipariş verdim, bana platoon geldi. Bu da pahalı bir fan ama neden bu geldi? Neden hardworn gelmedi onu anlayamadım. Stokta kalmadımış olsa bile diyelim ki kalmadı. Bilmiyorum şu anda olduğunu, öğreneceğim. İnsanın yazması lazım bence. Stokta yok. Hani ben sonuç olarak komşu çocuğu değilim. Senin ürününü satın alıyorum. Yani bir ilginç yani. Ama dediğim gibi Facebook'imin açısıydı oldu. <gülüyor> o yüzden seviyorum. <gülüyor> Tabii sonunda konuşacağım ciddi ciddi ama. Şu an biraz düşeniyorum ya açıkçası. Sonunda ya. Sonunda. <gülüyor> Neyse gençler <gülüyor> <Ha>, Kamerayı <yedim>. buldu <gülüyor> kamera. Neyse gençler bir videonun da sonuna geldik Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdaki butonlardan Like ya da dislike atmayı unutmayınız En azından hoşçakalın Hepinizi seviyorsanız unutmayın Bay bay